Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar Mayıs 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili oğlak burçları bu ay oldukça önemli çünkü geçtiğimiz ay e, nisan ayı ile beraber bir tutulma sürecini başlattık. Aslında nisan başlangıcında boğa burcunda meydana gelen güneş tutulmasının etkilerini hissetmeye başlayacağız. Ve eee... Mayıs ayında da ayrıca bir tutulmamız var. Bu ayda akrep burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Ve dolayısıyla akrep boğa hattının tutulmalarını aslında artık e, yavaş yavaş hissetmeye başladığımız, kadarsal döngülerden geçmeye başladığımız bir süreci e, başlatıyor olacağız. Evet videoya geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşan veya henüz abone olmayan arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Şimdi bakalım Mayıs ayında siz sevgili oğlak burçlarını neler bekliyor olacak. Öncelikle 1 Mayıs'ta venüs jüpiter kavuşuyor. 27 derece balık burcunda gerçekleştirecekler bu kavuşumu. Zaten geçtiğimiz ay 23 derece balık burcunda jüpiter Neptün kavuşumu yaşamıştık. Balık burcu temasını çok yoğun bir şekilde hissetmeye başladığımız bir süreç. Sizin üçüncü evinizde etkili olacak bu kavuşum. Ee, burada güzel haberler, sürprizler, e, karşılaşmalar, tanışmalar, görüşmeler, anlaşmalar, sözleşmeler, tanışmalar e, meydana gelebilir sevgili oğlaklar özellikle bir yerden haber bekliyorsanız veya beklemediğiniz yerlerden gelecek haberler. Yakın çevrenizle alakalı güzel gelişmeler. iş anlaşmaları, iş görüşmeleri, aşk teklifleri gibi konular oldukça muhtemel. Araç alımı, satımı, seyahatler, yeni eğitimler, yeni fikirler, yeni kararlar adına da şanslı bir dönem olacak. Keza 1 Mayıs aynı zamanda Venüs Plüto arasında çok güzel bir etkileşim var. Venüs 3. evinizde Plüto zaten sizin burcunuzda. Bu da aslında kendi dönüşümünüz için, kendi yolculuğunuz için nasıl adımlar atabileceğinizi ve bu adımları atarken çevrenizden gördüğünüz desteği gösteren bir yerleşim gibi gözüküyor sevgili oğlak burçları. 2 Mayıs tarihinde Venüs Koç burcu geçişine başlayacak. Venüs'ün Koç burcu geçişiyle beraber özellikle aile hayatınız, eviniz, yuvanızla alakalı konularda birtakım iyileşmeler, şifalanmalar, güzel enerjiler hakim olacak. Evinizi güzelleştirebilirsiniz, taşınabilirsiniz, ev alabilirsiniz, evinizi yenileyebilirsiniz sevgili Oğlak burçları. Özellikle yaşadığınız yer ve konfor alanınıza dair güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Evet 4 Mayıs'ta Jüpiter, Plüto ve Mars, Uranüs arasında güzel etkileşimler var. Buraya baktığımız zaman özellikle hayatınızda heyecan katan yeni haberler, yeni gündemler, yeni süreçler içerisinde gibi gözüküyorsunuz. Bu etkileşimlerle beraber sanki hayatınızın artık yavaş yavaş hareketlenmeye başladığı bir sürecin içerisinde olduğunuzu da söyleyebilirim. 4 Mayıs oldukça şanslı günlerden birisi olacaktır. 5 Mayıs'a geldiğimizde Güneş-Uranüs kavuşumu var. Güneş ve Uranüs 14 derece Boğa Burcu'nda kavuşuyor olacaklar. Tabi bu iki gezegenin kavuşumu ani gelişen durumları, sürprizleri de tetikleyecek. Boğa Burcu sizin haritanızın 5. evini yönetiyor. Ani gelen haberler sizi heyecanlandıracak gelişmeler ortaya çıkabilir. Bu yeni bir aşk olabilir bir için sevgili oğlak burçları. Çocuklarınızla alakalı önemli gelişmeler olabilir. Aynı zamanda yaratıcı projeler, sanatsal konular, hobilerimizle de alakalıdır. Burada belki bir projeniz varsa, bir fikriniz varsa bunu gerçekleştirmek adına farklı ve sıra dışı bir yöntem tespit etmiş olabilirsiniz. Ve bunu uygulamaya koyabilirsiniz bu enerjiyle birlikte sevgili oğlaklar. Evet devam ettiğimizde 10 Mayıs tarihinde Merkür Retrosu başlıyor. Merkür 4 derece ikizler burcunda retro harekete başlayacak. Merkür ikizler burcunda biliyorsunuz ki yönetici konumdadır ve kendi performansını çok iyi bir şekilde gerçekleştirir. Ancak retrodayken biraz kafa karışıklığı yaratabilir. İkilemler, seçenekler, kafa karışıklıkları bu süreçte ön plana çıkabilir. Merkür'ün ikizler burcunda retro hareketi sizin haritanızda baktığımız zaman 6. evde etkili olacak. Demek ki hayat rutinleriniz e, sağlığınız, gündelik işleriniz ve temponuzu alakalı bir takım etkileşimler var. Nedir bunlar? Belki bazı işlerinizi ihmal ettiniz. Toparlamak adına bir fırsattır. E, özellikle Başak Burcu'nun evi olduğu için düzen, organizasyon, plan ve program yapmak adına da çok uygun bir süreç olacaktır. Ama yeni bir işe kalkışmak, yeni bir diyet programına başlamak, yeni bir spor programına başlamak adına da çok uygun olmayabilir. Çünkü... Merkür retrosu bittikten sonra bu kararımızı gözden geçirebiliriz. Çok da işlevsel olmadığını fark edebiliriz arkadaşlar. 11 Mayıs tarihine geldiğimizde ise Jüpiter'in Koç burcu seyri başlayacak. Aslında Jüpiter'in Koç burcu seyri tabii ki bir süreliğine tıpkı geçtiğimiz senelerde yaşandığı gibi yani bir fragman niteliğinde olacak. Tekrardan Jüpiter Son bir rövanş almak için balık burcuna e, bahar aylarında son bahar aylarında dönecek ama Aralık 2022'de artık Jüpiter tam manasıyla koç burcu geçişine başlayacak. E, burada tabi Jüpiter'in koç burcu geçişine dair ayrıca detaylı bir video paylaşacağım sizlerle. Bu aralar gündemler, yoğun tutulmalar var, e, Jüpiter'in burç değiştirmesi var hepsine fırsat buldukça değinmek istiyorum. Buradaki etkileşim özellikle Jüpiter'in dördüncü ev geçişiyle beraber. Sanki Jüpiter balıktayken aldığınız haberler, kararlar, teklifler, anlaşmalar, sözleşmeler her neyse artık bunlara işlevsel bir rol kazandırıyorsunuz sevgili oğlak burçları. Özellikle geniş ve ferah bir eve taşınma, evinizle alakalı bir düzenleme, değişim yapma, aileyi genişletme, evlenme, çocuk sahibi olma, aileyle beraber yaşama, bunun yanı sıra yatırım yapma, ev alma, arsa alma, gayrimenkul gibi konularda da artık harekete geçeceğiniz, aksiyon alacağınız, güzel ve pozitif etkileşimler yaşayacağınız bir süreç. Ee, Jüpiter'in dördüncü ev geçişiyle Özellikle e, Yatırım yapmak e, Ev almak, toprağa yatırım yapmak Toprakla alakalı işlerde e, Başarı elde etmek adına Çok ciddi fırsatlarınız olacaktır e, Bunu da bir dipnot olarak söylemiş olalım Evet e, 15 Mayıs tarihinde Güneş-Satürn karesi var e, Güneş 24 derece Boğa burcunda, Satürn 24 derece Kova burcunda bulunacak Bu etkileşim özellikle e, güneş <gülüyor> Maddi konularda risk almamanız gerektiğini gösteriyor arkadaşlar veya dur bakalım orada sen bu harcamayı yapma bu biraz yüksek açıyor veya bu girişimde bulunma bu biraz riskli gibi uyarılar sanki saçın tarafından size gelmeye başlayacak açıkçası ama aynı gün güneş Neptün arasında da güzel bir açı var. Bu da aslında bir taraftan da iyi haberlerin sizin peşinizi bırakmadığını gösteriyor. Yani umudunuz var. Geleceğe yönelik umudunuz var. Ve geçtiğimiz senelere nazaran hayata karşı daha pozitif baktığınızı söyleyebiliriz. Buna sebep olan tabii ki etkileşimler de olacaktır. 16 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda tam bir ay tutulması yaşayacağız. Zaten Nisan sonunda bir güneş tutulmamız olmuştu. Ay tutulmaları biliyorsunuz ki. Dolunayların e, daha e, etkisi büyük, manyetizması büyük, e, gökyüzü olayları, daha kapsamlı e, Dolunaylar aslında ay tutulmaları. Burada 25 derece Akrep Burcu'nun da meydana geldiğini görüyoruz. Bu tutulmanın e, Akrep ve Boğa hattı sizin haritanızın 5 ve 11. evini tutuyor sevgili oğlaklar. Bu dolunayda yani bu tutulmada 11. evinizde meydana gelecek. 11 bizim umutlarımız, hayallerimiz, hedeflerimiz, arkadaş çevremiz, kariyer gelirlerimiz, bunun yanı sıra biraz daha kitlesel hareketlerimiz, kolektif hareketlerimizdir. Burada bir tamamlanma, bir kapanış, bir sonlanma enerjisi var. Özellikle arkadaşlıklarla alakalı bir gözden geçirme süreci söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra kariyer gelirleriyle alakalı da yine bir tamamlanma enerjisi hakim olabilir. Aynı zamanda bir umut, bir hayal, bir hedef, bir ideal. Bunlarla alakalı bir vazgeçiş veya bir tamamlama süreci söz konusu olabilir. Yani bir karar alıyorsunuz. Nasıl devam edebiliriz bundan sonraki yolumuza? Bununla alakalı aslında bu kararı bize aldıran da bir takım kadarsel döngülerden geçtiğimizi gösterir. Tutulmalar arkadaşlar çok da e, işler planladığımız gibi gitmez ama e, tabii ki tekamülümüz için en uygun yoldan gider. Bundan da emin olmakta fayda var. Evet 18 Mayıs'ta mars neptün kavuşumu var 24 derece balık burcunda bu işte hayallerin girişimi, hayallerin teklifi, harekete geçmek artık hayallerin için harekete geç artık adım at dedirten bir etkileşim olacaktır. 19-20 Mayıs günleri oldukça şanslı. Güneşin pürüt oyla, Merkür Jüpiter ile güzel etkileşimleri var. Özellikle burada bir girişimde bulunduğunuzu, bir adım attığınızı, sizi heyecanlandıran bir projeyi okeylediğinizi söyleyebiliriz. Bir düzen değişikliği de açıkçası söz konusu sanki Mayıs ayı sizin için oldukça umutlu bir ay gibi sevgili oğlaklar. 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. Güneş'in ikizler Burcu geçişiyle beraber daha aktif olacağımız bir süreç var ki ikizler Burcu sizin haritanızın 6. evi. Demek ki iş hayatınız, sağlığınız, çalışanlarınız, iş arkadaşlarınızla alakalı gündemler önümüzdeki bir ay boyunca zihninizi meşgul ediyor olacak. 23-24 Mayıs günleri çok destekleyici. Mars'ın ile Güneş'in Jüpiterle, Merkür'ün Mars'la, Venüs'ün Satürn'e güzel destekleyici görünümleri var arkadaşlar. Burada özellikle bu proje sizi heyecanlandıran bu gelişme her neyse bununla alakalı artık aksiyon almanız için size bir takım fırsatlar sunulacak. Belki çevrenizden destekler göreceksiniz. Belki ailenizden destek göreceksiniz. Veya maddi anlamda bir takım fırsatlarla karşı karşıya kalacaksınız. Sevgili oğlak burçları. Evet 25 Mayıs'ta Mars koç burcuna geçiyor. Mars'ın koç burcu geçişi tabii ki Mars'ın tam fonksiyon çalışacağını gösterir. Bu etkileşimle beraber aile hayatınız, yaşadığınız yer, e, aile içerisindeki dinamiklerin biraz daha hareketleneceği bir süreç var. E, zaman zaman aile içerisinde huzursuzluklar olabilir. Bu konuda dikkatli olmakta fayda olacaktır. 26 Mayıs'ta Merkür Plüto etkileşimi, 27 Mayıs'ta Venüs Plüto karesi özellikle burada aile içerisinde biraz e, manipülasyona karşı dikkatli olmaktan fayda olacaktır ve 28 Mayıs'ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. Venüs de kendi burcunda. Mars da kendi burcunda. Demek ki artık biraz taşlar yerine oturmaya başlıyor. Venüs'ün boğa burcu geçişiyle beraber aşk hayatınız hareketleniyor sevgili oğlak burçlarım. Evet ayın sonunda 30 Mayıs tarihinde ikizler burcunun 8 derecesinde bir yeni ay var. E, bu yeni ayda özellikle... Hayatınıza yeni bir rutin katmak, düzen değişikliğine gitmek, rutinlerinizi aksatmadan tamamlamak adına güzel bir e, yenilik sağlıyor olacaktır sevgili oğlaklar. Evet güzel bir ay olsun, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ay olsun sizin için.